Herkese merhaba. Nacep kanalına hoş geldiniz. Milyarlarca insanın yaşadığı gezegenimiz dünyada yüzlerce, binlerce millet, kabile var. Bazılarını çok iyi tanırken bazılarını ismini bile duymuyoruz. Bazı kabileler var ki isimlerinden çok gelenekleriyle gündeme geliyor. İşte o ilginç kabilelerin ilginç gelenekleri. Hayır. Numara. Şarkı ile hamile kalan topluluk Himba kabilesi Çıplak kadınlar kabilesi olarak bilinen Himba kabilesi Kuzey Afrika'da, Namibya'da bulunuyor. Kadınların hiçbir şekilde kıyafet giymediği, çıplak gezdiği bu kabile günümüze kadar kendini dış etkilerden koruyabilmiş. Gelecekteki çocuğunun kendisiyle iletişim kurmasını bekliyorlar. Daha doğmamış olan bu çocuk annesiyle birlikte bir şarkı aracılığıyla iletişim kuruyor. Bu şarkı çocuğun ve ailenin hayatında hep var oluyor. Kadınlar hamile kalmak istediklerinde o şarkıyı duymak için ağacın altına oturuyor. Duyduğu şarkıyı kocasına söylüyor, sonrasında da birlikte oluyorlar. Ve çocuğun doğumunu beklemeye başlıyorlar. Ama önce şarkının gelmesi gerek. 2. Ölülerin yağını çıkararak vücutlarına süren topluluk. Papua Yenigine kabileleri. Papua Yeni dağlarında yaşayan birkaç kabile ölen kişilerin güçlerini taşımak için yıllardır ilginç bir yönteme başvuruyorlar. Ölen kişilerin ayak, diz ve dirseklerine delikler açılıyor ve daha sonrasında bedene asılıyor. Sonrasında vücutta bulunan tüm yağ çıkarılıyor ve ölen kişinin ailesine veriliyor. İşin ilginç yanı, ölmüş kişinin bedeninden yağ çıkarıldıktan sonra bu yağ önce vücutlarına sürüyorlar, daha sonra da kalanını yemeklerine katıyorlar. Bunu yapmalarındaki asıl amaç ölen kişinin güçlerini ve özelliklerinin kendilerine geçmesini sağlamakmış. Bunun haricinde tüm bu ölü asma yağını çıkarma ve kullanma rütüllerinin bir başka nedeni de var. Dış dünyadan gelen kişileri korkutmak. 3. numara: Endonezya'da Sulawesi adasında yaşayan Toroja halkı her yıl ölülerini onunlandırmak amacıyla mezardan çıkarıp en güzel elbiseleri giydiriyor, gezdiriyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Bu topluluğun yıllardır süren bu geleneği batı kültürüne göre korkutucu gelse de bölge halkı için kutsal bir rutiyelmiş. Endonezya ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olmasına rağmen Tana-Toraja halkı çoğunlukla Protestan hristiyandır. Ceset temizleme töreni olarak geçen Manene festivali yüzyıllardır sürdürülüyor. Korkunç gelenek gereği mezardan çıkarılan cesetler arasında çocuklar ve bebekler de var. Dört numara. Sevdikleri öldüğünde parmaklarını kesenler Dabi kabilesi. Yine Endonezya'da yaşayan Daniler eşi çocuğu gibi sevdikleri kişiler öldüklerinde yas tutmak için bir parmağını kesiyorlar. Kesmeden önce ise ipli sıkıca sararak parmağının uyuşmasını sağlıyorlar. Sonra da kesiyorlar. Hayatlarına bu şekilde ilginç ve acı verici bir yasla devam ediyorlar. Beş numara. Ölmemek için maske takanlar, Munda kabilesi Hindistan'daki Sundarbans Milli Parkı'ndaki vahşi hayvanlar ile birlikte yaşayan Munda üyeleri yaşadıkları yer bakımından oldukça farklılar. Yaban hayatı korumak adına Milli Park ilan edilen bölgede Aslanlar ile birlikte ilkel bir kabile hayatı süren bu grup hayatta kalmak için maske takıyorlar. Aslanlar saldıracakları kişi ile göz teması kurdukları an Fark edildiğini anlayıp o kişiye saldırmaktan vazgeçiyor ve uzaklaşıyor. Munda kabilesi üyeleri arka tarafta yüz olan büyük maskeler takıyor ve olası bir aslan saldırısını önlemeye çalışıyor. Hayatta kalmak için başka şansları yok. Maske takmayanlar direkt aslan saldırısı sonucu ölüyor. 6. Üçüncü cinsiyeti resmen kabul edildiği grup Hij Ralar Trans bireylerin resmen kabul edildiği bu kabilede de her şey biraz farklı. Aslında onlar birer kabile değil. Ama Böbül Ümpüaratoğlu'na gelen aynı köklere sahip ve cinsel yönlemleri farklı olan kişiler onlar için ayrık anlamına gelen hicra kelimesi kullanılıyor. Hindistan'da ve Pakistan'da yaşan hicralar iyi öğütlenmiş gruplar tarafından ayinle alınıyor ve daha sonrasında grubun bir parçası yapılıyor. Genellikle hepsi aileleri tarafından terk edilmiş, dışlanmış kişiler. Bireyin hicralarığa geçişi ve oldukça ilkel koşullarda gerçekleşiyor. Hicralar düğünlerde dans ederek para topladıkları gibi genel, genel evlerde de çalışabiliyorlar. 7 numara Ölen kişilerin küllerini yiyen bir grup Yonomami kabilesi Amazon olmanlarında yaşayan ve düş ile bağlantısı neredeyse hiç olmayan Yonomamiler Çağımızın en ilkel kabileleri arasında yer alıyor. Kabile inanışına göre ölen bir kişinin hiçbir parçası yeryüzünde kalmamalı. Bu yüzden de ölen kişiyi yaktıktan sonra tüm aile üyeleri küller dağıtılıyor ve herkesin külleri yenmesi bekleniyor. 8. Yali Kabilesi Yalı erkekleri cinsel organlarına taktıkları uzun kamışlar ile kendilerini sergilemeyi severler. Taktıkları uzun kamışların onları daha etkileyeceği gösterdiklerine inanınlar. 9 numara Şii kabilesi. Kendilerini kamçılayan Şiiler. Aslında bunlar tam olarak kabile olarak geçmiyor. Şöyle bir açıklama gerekiyor ki Şiiler Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin'in acısını paylaşabilmek için zincirlere bağlı Allah kendilerini kamçılarla. Şiiler genellikle cafililere karıştırılır. Halbuki şi Ali'ye yandaş olan anlamına gelir. Videomuzun beğendiyseniz kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.